Nereden indiriyoruz bu oyunu ya? Ne olur? Mı? Satır, ne Hayır hayır. Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne lazım Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Aynıyı bana atıyor Mera'yı. Yaa! SKS ile vurdu. Koş. Bunun şeyi nasıl oğlum bu? Direkt gidiyor bunda Amanakoyim. Ben de anlamadım. Mermi Amanakoyim. Koşu ondan sıktım. Adam Mermi'ye yetişemedi Amanakoyim. Oğlum bu adam değilmiş ki. Bot diyorlar bu. Baba ne bot ya? Meray. E, senin vurduklarında hep bot ha Ali. Eee <gülüyor> sen bir vurdun ya az önce Amanakoyim. <gülüyor> ben barış bura değil miydi oğlum? Aha! Arkadaşlar. Eyvah çok sıkıntılı bir durum. Lan, lan kafayı kazaydım. Gel gel böyle ya gel adam... böyle gel böyle. Gördüm gördüm adamı ben. gördüm adamı gördüm adamı gördüm adamı. Şu marada söresin Oğlum, oğlum, şey, oğlum ee, 260 veste veste şu an veste. Gördüm. Bir dakika bir dakika bir dakika şimdi. Ah değil mi? O? Düştü. Bas bas bas. Oo, düştü bas. Oğlum, düştü bas. Lan kaldırın biriniz kaldırır mı da? Ha oğlum çok açıktasın nasıl kaldırayım ya? Ölüyorum, i̇ki, düştü, i̇ki düştü iki düştü iki düştü İki düştü. Bombayı deydi. Nerede? Nerede sıkıyor sana? Söyle, söyle bana. Arkada, daha arkası, arkasındaydı. Burada, bunun arkasında mı? Evet. Çok <gülüyor> açıkta Ben bir öleyim aman akıym. Nerede? Söyle, söyle. Nerede oğlum? Görmedim daha. Tamam, ben düşürdüm ya. o zaman. Düşürdüm. Bir kaldı bunlar. Oğlum ben bu oyunu ne oldu herhay? Kanka sana diyorum ki ciddi oynayacağız artık şu oyuna. Sağlık şantası mat. <gülüyor> Ne bunda bunda sikar mıkar bir sürü şey var gelin mı bu, bu adımdan Dur şu çanta değil de şu çantaya var M762 silah mı chat Lan bu çanta değil şu çanta Niye 20k izleniyoz amına kıymaya? Chat M762 iyi mi? <gülüyor> i̇yi okay. Allah. Ne oldu lan? Önceden bu oyunun işlerini de, niye araba kabul etmedik de. lan be Zeray Harbamına koymuş Oynuyaydık ya Alo alo o arabayı gel bana Neyi deniyorsun sen yine Oğlum arabandan yemin ediyorum müzik çalıyor <gülüyor> Durun lan ben de geliyorum Kanka anasını çekeyim böyle mekaniğin ya şu enerjimizi içelim de son sorper'larda dolduralım diye Tamamdır Bin Devam bekle. ki ee, Loot'u alalım Uçak nerede? Nereye gidiyor uçak bakalım Aha düşüyor düşüyor oraya Aşağısında bekliyoruz hadi bakalım he ha? Gel, Gelin amına koyayım hadi Sekiz kilim var kaç kil var sayın bakalım Bir baba bende Herhal <gülüyor> sen deneyip bil lan Abi ne bileyim ama ben hep vurdum şeye gidiyorum ya kim vurdu ya O da. Tamam düştü Düştü düştü adama nasıl saldırdık oğlum Alın alın oğlum adam şey attın da alın itemlarını E bu araba böyle kaldı alın, ben çıkaracağım onu sen rahat ol Tamam çıkar da böyle ortada beklemeyelim drop da düşüyor AVM mi SKS mi eee sk sen sks al avm <gülüyor> baba hadi, hadi gitmemiz lazım ya tamam oğlum drop düştü ona gidiyorum şu an bundan nasıl çıkacağız drova bundan atlıyor mu baba bundan buna nasıl çıkıyoruz ya anlamadım ki He şu evin içinden çıkıyoruz herhalde bu şimdi adam adam olur e ee, 56'lı vermen lazım hanım. Hepsini almışsın. Al Attım bıraktım. Ha. Susturucu alayım mı keskin nişancıya? E ee, 8x onda kaldı amına koyayım. 8x versene <gülüyor> herhalde. Bir dakika. Anasını sikeyim. Ne zormuş bu ya. Evet o, o şey biraz problem. 8x yok ki. Susturucu al. Susturucu. Attım. Araba geliyor araba geliyor araba geliyor Baba bana geldiler bana geldiler acil Kanka bunu i̇ki yapma düştü, kanka iki düştü iki düştü iki düştü iki düştü bakıyorum bakıyorum Tamam aşağı in aşağı in gel Adam adam aşağıda altta altta Adam altta iki tane o... düşürdüm altta altta O denize Lan altına girmiş olabilir denizin Bordo verelim mi bu amına koyayım alta girdi ne ya Lan şu arabanın tamam bir dakika Bekleyin orada. Anansi kim? Ne attım ben adama? Öldü. Öldü. Hepsi öldü mü? Evet evet evet direkt öldü bu. Okey. <gülüyor> <gülüyor> Sen mi attın bunu? Ben attım dostum. Geçpata. Yuturas kokonamına koyayım. Sisi yanlış attım. Sisi yanlış attım. <gülüyor> Oğlum ikisini nasıl kestim orada? E on olmadı benimki. 2 tane kestim ben. Olan benim nasıl eşim bir. Aa ben yere düşen adamı öldürmüşüm. E tamam bir tane var o zaman. Aha on şimdi oldu. He öldü mü? Gel o zaman. Suyun altına gizlenebiliyor mu? Ya yok öyle bir şey amına koyayım. Bordo verelim anasını bu adamı. Anasını bile siker, anasını bile siker. Tamam şöyle geriye bakarak olacağım ben. Gelsene benimle Kemo. Tamam geliyor. Kemo diyor ya Kemo ne amın akıyım Onun diki artık kemo amın akıyım gel kemo Oğlum son yedi ha 3 kişiyiz Oğlum baba nasıl oynadı orada Takı takı takı takı takı takı Arkadaşlar bu altta büyük ihtimalle adamlar var gel Sponsorlu değil değil Sponsorlu ise evet değil ise hayır demiş de değil Değil de düşünülebilirmiş yani şeyler <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, çok <verim>. Geçmişte <gülüyor> çok kabul etmedik de Bak orada ara şey var. Çağrıdan çaldık yayın. <gülüyor> Çağrı bunun lobisini yapıyor. Biz de oyuna girelim bakalım dedik. Bu adamlar nerede Dayku? Durun bir hap atıyorum. Oğlum, Baba dedi, söyle konuşma. ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bu oyunda ana olay nedir? Tepeye alacağız. Tamam mı? Ee yok ya amına koyayım. Tamam şu eve girelim. Şu eve bak şuradaki. Bak bir köprüsüz oldu. Biz de böyle delikanlıymışız oh, amına koyayım. Ona koyayım. O zannediği arabayı da buraya, iki arabayı da şuraya ben koyalım. Gel. İki köşeye Dur, gel. gel. Çekelim. Şu an kendimi mitreğin gibi hissediyorum amına koyayım. İlk defa son 7'ye kaldım. Değişik bir isimmiş lan. <gülüyor> Bu nasıl sürüyor lan araba ha? Lan yavaş yavaş orospu. E, tamam sen oradan ben buradan oğlum. Tamam onu da arka köşeye koy. Onu da arka köşeye. Bu burada dursun. Tamam. Abi ki ona. Binilmiyor oğlum o da. Bir dakika ne oluyor? Bir ses var. Helikopter. Tamam gördüm adam. Yok, ben, taşmış. Ha şey geçiyor tamam. Dayı ona gidecekler. Ona nereye attı onu? Heh oraya attı. Ona da gideceğiz. Millete ona gidiyor. Sniper'la bakarız ya buluruz. Lan biri yat kullanıyor. Kim o mal? Kim yat kullanan bizden değil o Araba kullanan mal kim he Ali'ymiş Ali dur ses çıkarma Mal desen yeterliydi Caz yapma Yalarım bak Kanka şu evlerden adam çıkacak o senin girdiğin evlerden var ya <gülüyor> Oradan çıkabilir bir de şu Bence ben gidiyorum oğlumda Ali bak, gidelim bak. mi? Bak, gel gel bir bana ya. bak Bak bu mekanik varsa boyun gelişmiştir baba Lan suya düştü Ananı sikiyim Ya <gülüyor> sen ne aptalsın ya Gel baba Gel al beni al beni şuradan geçer o cip. geçer. Yürü hadi. Ananı sikeyim. Dur takım kalma. Hatta, hatta şu engin yerden, suyun engin yerinden git oraya. Engin yer namına. Şu orta orta bak. Engin yer var gördün mü? Tam ara. Aa, adam orada, adam orada, adam orada, adam orada. Loot da, loot da adamlar. Senin. Oh, yürü. Engin değilmiş. Ulan boy boy değilmiş ya. Nasıl çıkacağız yukarı? Adam, yukarı. Dur. Gel bende gel bende takip. Adamlar direkt loot'un orada bak. Tamam tamam. Gel dayıko. Geldim dayıko, geldim dayıko bakıyorum. Bekleyin benden. Adam indi, adam indi, adam indi. Vurdum, vurdum e bir... vurdum, vurdum. Tam bayağı düşük o, bayağı düşük. Ba bas bas bayağı düşük. Lootun var, var mı? Evet, evet, lootun arkasında. Bomba var bende, atıyorum. Bir A yerden bir yerden bana vurdu, bir yerden bana vurdu biri. Aa! Oh! Lan oğlum, açıkta duruyormuşum. Tamam onu aldıysanız beni kaldır beni kaldır acil Arkama geç şuraya geç Ona vur ona vur lan bir tane onun arkası Tamam gel beni kaldır şuradan arkadan beni kaldır kal siz at siz at lan sağdan vuruyor sağdan vuruyor Oğlum oradan vuruyor ordan Ali senin <gülüyor> gözünü çekil İki yerden de vuruyorlar iki yerden de Hayır hayır şuradan vuruyor direkt karşısına vuruyor. Dur beni kaldır Şimdi beni kaldır tamam. Bekle bekle Bekle Bakıyorum ben biri basıyor mu diye. Bekle Geliyor geliyor Bakıyorlar kanka dikkat et. Hayır hayır Bakıyorlar hala. ko ben adam vuracağım Aynı anda çıkalım. Bekle Sağlı sola aynı anda çıkacağız. Hazır mısın? Tam. 1-2-3 Dur dur. Lan dur Dur adam şey attı. Dur dur bekle Bekle yer değiştirdim. Yer değiştirdim canbaz altında canım cam var bekle bekle tam tamam bak yere bas yere bas yere bas yere bas yere bas yere bas bas, bas bas yere bas yere bas son bas yere tam ağır geçi dur bekle bekle bekle bekle bekle bekle, bekle, bekle. Tamam. Bekle, bekle bekle bekle bekle. Adamsınız lan. Adamsınız lan. Tamam aldım elime aldım elime bakıyorum. Açık veriyorum. Açık veriyorum, açık veriyorum. Eray. Eray çıktı. Hazır Kemal Kemal atlatmayım. Alt atmatmalı. Dur dur git. Bekle kanka bekle kanka bekle. Aldım taramalı. Nerede adam? Dur bakıyorum dayıko. Sen adamı orada mı vurdun? Evet. Vur, ikisi de anneni hiç konuşamadım. Tamam o adam gördüm galiba. Nerede? Yok görmemiş. Müzisyen AVM'imi alsa benim onunla oynayayım. Dur dur bir dakika AVM. Kostiktir Kemal'in hareketlerine bakın. Oğlum, Kemal görüyor musun? Görüyor musun? Bak. Hareketlere bak benim. Hani nerede? Nerede? Adam nerede? Adam nerede? Lan adam yok beni heyecanlandırma. Dur amana kuyum ya. Arkamızdan gelmesin amana kuyum bu. Arkadaş. Tarıtma alayı çektim o zaman. Dur şu ağacın arkasında eray kesin ya. Ale direkt mi düştü? Ale öldü oğlum. Öldüm oğlum ben. Oğlum buradan... mu adam? Yok, bu adam. Anlamadım ki şöyle dipten beraber dolaşsak mı amına koyayım, nasıl? Şimdi ayrılırsa içimizde vurmasın birden. Gel dayı, gel dayı Bir de şu adam buradan üç neyi çıkardı ya? Şuna bir baksana. Ben bakamadım ne? çantasına. Erif'in çantasına baksana bir. Yok, bunu boşurduk amına koyayım biz. Gel söyleyeyim. Her otladınız mı? Tamam. E gel böyle Ay. o zaman. Bir dakika o araba bizim mi araba? Hangi mal yaptı diyecek olur mu? Evlerde bu kesin ya karşıda evlerden alır. Tamam, aldın? şöyle bir gel Kemal bak birlikte gel açıya alalım. Gel gel. Şöyle. Tamam benle gel o zaman benle gel benle gel. Bu kesin arayla iletişim altında bir yerde almana koyayım ya. Lan Abi Evlerde şöyle, ya, dıştan dıştan ya. gidiyorum gel böyle bak gel. Sen neredesin oğlum? Bak oros ben bu ne nereye gidiyor? Oğlum gelsene benle. Oğlum ben sahil Kulüme. tarafından aldım. Kübey yapıstınız ha? Baba o adam o kulübede değil tamam mı? %100 yüz bundan eminmiş şu an. O adam şu evlerde aga. Diyorum sabahtan ben evlerde diyeyim. Eray gel benle. Basıyoruz tamam mı? Şu hangara. İlk başta Bekle. hangar. Eve doğru da bak. Hangara giriş yaptım. Kanka alan kapanacak gel bir girelim alana. Ya, alandayız oğlum biz zaten. Aa gel çıkalım direkt Amanakoyim görürüz çıkalım, buradan. Gel çıkalım. Gel. Bu evde olabilir ha. Net bu evde ha. Korktum oros bu. <gülüyor> çık çık en tepeye çık. buradan mı Dayko? Dur şu kapıyı kapatalım. Oraya, girerse. Da. Girerse buradan. Köşede yakın. 1 Destek 100 Heeeee Kanka <gülüyor> hadi hadi speedrun amana kıyım kasıyoruz direkt Baba neymiş oh, olay oh. şimdi Orospu para attım niye söylemedin nasıl indirildiğini Gerizekalı niye attın eyvallah kanka ERA'ya bitirici yazmış ammına kıyım gördünüz mü? Ama bu taklacı ERA 58 ammına kıyım. Yine bak. Bu adam maratoncu yazmış. Koşutturmuşum ammına kıyım. Bu çocuk izleseydi birincilik şeyi alıyordu işte ya. Heee. Baba otobü çeken amkı da gruptan. Adam kötü oynadı Hayır, yani. kanka ya. Kanka devam edin. Ulan şey fotoğraf, fotoğraf çektim adamı sikiyim. <gülüyor> Nikrofonu hallet. <gülüyor> ERA'y. Kemal. İnstiyaz.